Hayırlı, nurlu, sağlıklı akşamlar dileyerek çocuklar için karakter bina edici çocuk hikaye serisi okuma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Su sesi eşliğinde. Evet, ııı e bu hikayemizin ana fikri hikayelerimizin ana fikri teşekkür ederim. istemem sağ olun kalsın ihtiyacım yok diyebilme cesaretini özgüvenini kazandırma çocuklara teşekkür ederim İstemem, sağ olun demek bismillah diyerek Sevgili arkadaşlar açıyoruz. Kene semeru semer idi semer <corg> idi. Münzeiceten münzeiceten üzülmüştü, kırılmıştı. Neden? Li enne çünkü kendisi lem tekün kadireten lem tekün hiye kadireten yani gücü yoktu kudreti yoktu kudret sahibi değildi kadireten alebine il kasri nedir arkadaşlar alebine'i bina etmeye kudreti yoktu el kasri sarayı binefsihe tek başına yani tek başına bu sarayı inşa etmek gücüne kudretine sahip değildi. Onun için münze'işti yani. Üzgündü, kırgındı. Ya da bir kırıklık vardı. Fakalet ve bunun üzerine dedi ki aslında bu fiilimiz kalet. Fe, iki olay arasındaki kısa zaman dilimini gösteriyor. Kalet dune sızsiz enter se. Başını kaldırmaksızın anillü'beti oyuncaktan, oyundan başını kaldırmaksızın başını kaldırmadan dedi ki o sihirli kelimeyi söylüyor arkadaşlar la la la hayır hayır yani yardım edemez, yardıma ihtiyacım yok Zaten diyorlar ki her şeyin başı arkadaşlar la demekle başlar. Bakın kelime-i tevhidimiz de la ile başlıyor. La demeden, la ilahe demeden illallah gelmez arkadaşlar bir insanın hayatına, bir insanın yüreğine, bir insanın ameline la demeden biz la demediğimiz sürece illa olmaz işte olmeyeni nitekim. Evet. Lem <gülüyor> tergab arzu etmedi, rabet etmedi. Fi müsaade yardım konusunda iyi şahsin. O diyor herhangi bir şahsın, iyi şahsın herhangi bir kişi. Müsaade, saade, yusayed müsaade mufâale tu yardımlaşma yani herhangi bir şahsın yardımını yardıma hevesli değildi yani yardım beklemiyor. Ve tekün ve değildi turidu istemiyordu min emel la emelden en tukati'ha abadan ve emelden de Asla kendisini kesmemesini engel olmamasını kata'a yu kata'a bu kata'a kesişmek yani engel olmam. Yani alan oluşturmak. Yani ikisi arasında bir boşluk bırakmak. Lakin emeli lakin emele lakin fakat emel lem yuacibha demek amelmem yu hoşlanmadı hoşuna gitmedi beğenmedi ke semer semerin tutumunu gidişatını tavrını suluk sereke yesluku suluk üslük, yani tutulan yol takip edilen metot arkadaşlar Meslek, bakın, mesleğiniz ne kardeşim diyoruz değil mi? Ve hangi mesleği arzu ediyorsun ileride. Ne? Ve cürihat veya yaralandı, meşâiruhe, duyguları yaralandı. Bir şiddetin şiddetle yaralandı. Ya yani benim yardım teklifimi nasıl reddeder? Niye reddeder? Değil mi? Fekkeret emelu fi nefsîhe. Emel kendi kendine düşündü. Fekkeret, fekkeri fekkir tefkir, Mufekkirün diyoruz. Mufekkir, ünlü müfekkir. Nece fazla kısa gerek. Mufekkerun tefekkür edilen şey, müfekkerun tefekkür eden kişi. Mufekkir desek bayan oğlum. Fekkeret emelu fi nefsiye kendi kendine düşündüm. Lekat erettü Lekat erettü Ben istedim Şüphe yok ki istedim talep ettim Fakat sadece istedim Musaadetehe Ben sadece ona yardım etmek istedim. وَلَكِنْ مَا هَذَا Fakat bu durum nedir? وَلَكِنْ مَا هَذَا Bu durum ne? Bu ne? لِمَازَ تَكُونُ Niçin oluyor? gayra غَيْرَ مُحَزَّبَةٍ مَعِهَكَزَ Niçin böyle ukala oluyor? Terbiyesiz oluyor? İnce, kapağ oluyor yani. gayra mühezzeb. Muhezzeb ince, narin. Terbiyeli, gayre mühazzeb, kaba. Niçin be, bu şekilde benimle kaba oluyor diyor. Ve şe'aret ve hissetti. Şuur buradan geliyor arkadaşlar. Şuur. şuuru yerinde, şuurunu kaybetti değil mi? Ve şe'aret hissetti enne semer'a. Semer. تَتَكَبَّرُ عَلَيْهَا Kendisi karşı büyüklük taslıyor. تَتَكَبَّرَ تَكَبِّر Kibir yani Peygamber Efendimiz'e atfen bir has-i şerif var. Diyor ki gönlünde zerre miktarında kibir olan cennete giremez. Evet. Ve <gülüyor> وَتُهْمِلُهَا Ve onu ihmal ediyor. Yani ona büyüklük taslıyor ve onu görmezlikten geliyor. Küçümsüyor.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 Vrubbeme ve umulur ki ve belki de, la tergavu rabetmiyor, arzu etmiyor. Fi en ne kune olmamızı da arzu etmiyor. Sadiqatini, dost olmamızı da artık arzu etmiyor. Umulur ki rubbeme. Yani şüphesiz perses, inha lem تعد, tehtem bi demtahu özen gösteriyor artık bana önem vermiyor ve rübema ve umulur ki <gülüyor> elhamdülillah <gülüyor> la terğabu fi en nkun sadııkatayn ve umulur ki artık bizim iki dost olmamızı da arzu etmiyor yani bakın hemen suizan sevap devreye giriyor. Şeytan devreye giriyor. Yani neden? Yardım teklifini Semer kabul etmediği için emel hemen böyle bir duygu ve düşünce ne yapılıyor? Kapılıyor. Ama bakalım gerçekten Semer böyle mi düşünüyor? Ve herkese ve böylece bu durumda, bu konumda, bu düşüncede bekiyet emelu emel kaldı bu şekilde ve vakifetun ayakta hüneke şurada fi sumtin fi sumtin sessiz bakın ve hakaza ve böylece baqiyat kala kaldı durdu baqi o baki diyor mezarların üzerine yazar şey imfen ve yap kavacu bir kezül Celli ve ikram her şey onun üzerinde her şey fanidir ancak zül Jalal ve ikram olan Allah hakidir bu vakıf nedir ayakta durur Vakıf Vakıf va kafe kif. dur öyle durmuş Durdu, öylece durdu. Fisumtin Sessiz, sesini çıkarmadan. Vara hadd Arkadaşlar ve gitti. Tütehbi'u takip etmeye. Semeru semer fî fübâtin Vahiyye tebni Ve o bina ediyordu. Kasra'a. Yani ve rahat ve gitti başladı daha doğrusu tütebi'u takip etmeye semerre semer'i takip etmeye fithbe, dikkatli bir şekilde sabit bir şekilde ve hiye ve o yani semer tebni kasra'a Sarayını bina ediyor. Etmeye devam ediyor. Yani semer bina ederken emel de onu dikkatli bir şekilde sakin ve hareketsiz izlemeye başladı. Ve indeme arkadaşlar ve indeme lem taslati semeru semer yapamayınca bina el kasri köşkün İnşasını yapamayınca güç yetiremeyince lem tasdati yapmadı yapamadı yani istitaa nedir yapabilme edebilme gücü bine el kasri kasrın sarayın binasına ya yani saray inşasını yapamayınca vedaat ne de yaptı koydu neyi koydu arkadaşlar kıta al logoları Logo parçacıklarını koydu. Ceniben fin nihayeti kenara, ni sonuçta neticede kenara koydu. Yani beceremeyince, yapamayınca, güç yetiremeyince o kıta al yani logo parçalarını ceniben fin nihayeti vadaat yana koydu. Nihayetinde koydu et'' ve gördü, emelü, vereet ''Emele'' emeli gördü, taqifu durur vaziyette hünake hazineten. Şurada yani ne yaptı? Hazineten, üzgün bir şekilde durdur gördü. Ve yani edraket, idrak etti, anladı arkadaşlar. Ne yaptı? Anladı. Neyi anladı? Edrake yüdrüki idrak. Mudrik, mudrak. Evet, enne kânet şüphe yok ki, idi. Gayra muhezebetin ve ahem. Yani ne yaptı? Ee, semer anladı ki emel ile ilgili ora, olarak ince davranmadığını, kibar davranmadığını Anladı. Yani onunla birlikte ilişkisi gayre mühezzebe. Gayre mühezzebe. Yani kabab, ince değil, estetik değil, kibar değil. Ve şearet ve hissetti bir annehe bir annehe şüphe yok kendisinin hissetti. La budde mutlaka entekune olması gerekiyor muhezzebeten. Evet, entekûne, hiye muhezebeti. mutlaka kibar, mutlaka kibar, mutlaka ince, mutlaka nazik olması gerektiğini anladı sevgili arkadaşlar. Ve entepades bakın, ve entepadesse, maha, onunla konuşması gerektiğini de anladı. Bu vechin mübtesimin bir güler yüzle ne yap konuşması gerektiğini de anladı. Bu vechin mübtesim, gayrimübtesim, mübtesim, mübtesim, evet bu vechin mübtesimin, bakın burada gayrimübtesim, bu vechin abuz. Lemma edreket idrak ettiğinde de anladığında hata eh hatasını anladığında anladığı vakit kalet alal fauri hızlı bir şekilde dedi ki li emele emele büvcim merh güler yüzle rahat bir yüze dedi ki ene asifetu ben özürdüm özür dilerim kenela de. Şüphe yok ki olması gerekirdi. En etihad deseme'a ki konuşmam gerekirdi. Bir tarikatil muhezebetin. İnce bir yolla, kibar bir yolla, samimi bir yolla bir tarikatil muhezebe. Lem aksut. Kastetmedim ben. Niyetim o değildi. En ecraha şuuraki. Senin şuurunu, senin duyguları yaralamayı kastetmedim. Murat etmedim ceraha yecrahu, yaralamak en gelince arkadaşlar hem mana massara dönüyor hem de fiilimizden son harfinin hareketi e oluyor yani. şuura ki şuura ki yani senin duygularını yaralamayı da kastetmedim. Murat etmedim. Öyle bir niyetim yoktu. Ve en mumteni mumtenet mummet Mettinetün leki Ben evet le enneki, Eretti Ben de sana diyor minnettarım Çünkü sen İstedin müsaadeti Çünkü sen bana yardım etmeyi istedin Ben sana Çünkü sen bana yardım etmek istedin bu sebeple ben sana şükranlarımı arz ediyorum. Minnaktarlığımı sunuyorum. Sımme edafet semer kaideten sonra semer şunları diyerek ekledi. İnni inneni şüphe yok ki ben akdirum. Musa'adeti ukaddir musa'adeti ki ukaddir musa'adeti ki yardımına takdir ediyorum. Yardımına teşekkür ediyorum takdir tüm teşekkür tüm gönlümle tüm içtenliğimle yani tam anlamıyla bu duygularını takdir ediyorum önemsiyorum walakin fakat دعيني برقطه beni bırakta uhavile marre tan okhra bir kere de daha deneyeyim yani bırakta وَاِذَا لَمْ اَسْتَتِيَمْ وَاِذَا لَمْ Eğer yapamazsam, ikinci kere Bina el-Kasri sarayın inşasını yapamazsam ya yani bana izin ver de ikinci bir kez deneyelim deneyeyim Eğer yapamazsam, güç yetiremezsem فَسَوْفَ اَكُونُ O zaman olacağım O zaman diyor ki, evet sana ihtiyacım olacak, teşekkür edeceğim, minnet duyacağım. İze kâdimtini müsaade eti, lill müsaade Eğer yardım için yardım için gelirsen, yaklaşırsan, evet ben. Ne yapacağım? O zaman yardım kapısını sana açacağım. Tabii burada üzgün görünüyor arkadaşlar. Bakın bu videomuzu bu okumamızı burada noktalıyoruz. Yarın bir kaldığımız yerde devam etmek üzere. Hepiniz Esen Kalın kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarla tavsiye etmeyi, eleştiri ve beğenilerinizi bize iletmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar.